Ya oğlum ben. o eliyle, oğlum o eliyle ateş ölçeni bulsanıza ne olur. <gülüyor> dur dur bak ya şimdi abi. bak bu, bu da çok, bak şimdi çocuğa bakın görevli geliyor, elindeki şey zannediyor, çocuğun gözüne dezenfektan sıkıyor. ne amına koyayım. Nasıl olabiliyor <gülüyor> oğlum elin? <gülüyor> Bizim Fuat ne atıyor onu arada. Yazık ya. Adam demek ki nasıl yorgunsa görevli demek ki yorgun aga burada. Çocukla yavrum açıyor şöyle anlını. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Eliyle ölçen dediğin ne? Bilgisayar dondur. Ananı sikerim ha böyle bilgisayarın. Fortnite'ı açar 45 dakika sonra. <gülüyor> Eliyle ateş ölçmeyi bulamadım. Şu Neydi dediğine. Devam. Ya oğlum dayı masada oturuyor. geliyor ateşini Eliyle ölçüyor. <gülüyor> <Elini>. <gülüyor>